Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte minyatür araç geçitlere bakacağız. Yani zımba gibi vesaire bant gibi. Sonra şurada bir tane daha şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama. Arkadaşlar bugün sizler birlikte küçük araç geçitlere bakacağız. Ben bantı çıkardım. Çünkü böyle zor oluyor yani kopartması. Arkadaşlar. Zaten bantı biliyorsunuz. Yani. İlk önce banttan başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben buradan bir tane kopardım. Yani bu da şöyle oluyor. Keselim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ucundan kestik. Yani şu sivri yerinden dikenli yerinden buradan bir parça kopardık bantımızdan. E şimdi zımbaya geçiyoruz arkadaşlar. Zımbada şu şekilde. Şöyle içini açayım. Bakın. İçi dolu. İçi dolu. Şimdi bunu bir kağıda deneyeceğim arkadaşlar. Deniyoruz. Evet arkadaşlar. Zımbaladı. Şöyle. Zımbaladı görmüş olduğumuz gibi. Bakın. Zımbaladı arkadaşlar kağıdı. Orada siyah var. Neyse bitim yerim arkadaşlar. Bu metallerini. kalsın içindekiler. Şimdi buna geçiyoruz. Basıcı. Bu Bunu da deneyelim. Arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi bir tendelik açtık. İkinciyi açtık. 3, 4, 5. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hatta bir tarafını daha açalım. Bu şekilde Evet sıradaki Gericimiz Bu şekilde arkadaşlar Yani bunu kullanırken birazcık Korkuyorum elimi falan keser diye Çok sildi çünkü Kağıdı delicek mi bakalım Deldi arkadaşlar kağıdı Bir dakika Çıkarttım Bakın kağıdı delik deşi getti Gerçekten çok sevdiğim eşsizleri arkadaşlar. Evet. Şurada arkadaşlar sonra bu binik mantı bir bu binik bantı biraz daha uzatmak istiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kadar uzuyor. Yani küçücük şey bu kadar uzuyor. Çok az bant var bunda zaten. Arkadaşlar. Sonra bakalım. Bununla kesilebilecek mi? Aa. Arkadaşlar. Uçları birbirine değdiği için çok kesemiyor yani. Az kesti. Bakın ortadan ikiye böldü. Yarısı burada kaldı. Yarısı da burada arkadaşlar. Bir test etmiş olduk. En azından... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Ve siz de evinizde kanalımızda böyle videolar çekebilirsiniz. Eğer böyle küçük araç gelişleriniz varsa şöyle içine koyayım. Bu arada kapanıyor arkadaşlar. Şöyle kapandı. Bay bay.